<gülüyor> Şu an masla 50 bin değer ama biz yine gülüyor. Buradan çıktı. Ama işte servis var. Servis döndü. <gülüyor> <gülüyor> Trampa serviseymişten. Her şartta <gülüyor> mutlu olmak lazım mı? fena olsun. Şu an yara 50 bin. En az 50 bin. İnsan yine motor yine. Tam bir Servisler sağ olsun. Çok iyi yapıyorlar. Müjdeliyim. İşte. 10'a gidiyordu Çeşme'ye bir DASK deprem spor bildiğin deprem yazıyoruz şu an şu anda biz otomatik inerleyen bir arabanın içerisinde akıllı araba bu kendi kendine gidiyoruz Gördüğünüz üzere şoför Yok Görüyor musun abi?